Günaydın. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Günaydın. Soslar yapıyoruz. Soslar yapıyoruz. Allah'ım. Domates sos. <gülüyor> Bunları karıştıracak mısın? Tabii. Domatesle onlar karışacak. Önler Dedem Maşallah. Dedemi çalıştırıyorsun daha Biro yapıyor, işleri ben yapıyorum. Herkesin <gülüyor> kararası var. Her Biber yalnız çok acı sarımsak olabilir. Çok, çok acı olabilir. Bunların hepsi ama bizim bahçeden değil. Bizim bahçeden, hepsi olacak. Ne? Bizim bahçeden <gülüyor> mı? Tabi hepsi. Bunlar bizim bahçeden. Bizim bahçeyiz. Bunların hepsi bizim bahçeden. Sarımsak yapıyorsan büyüklerinden, iri irilerinden yapıyorsan. Sarımsak da mı koyuyorsunuz? E, koyuyor anlamda. Sarımsak zaten pişince hiç kokusu falan olmuyor kaldı. Evet evet. Bayağı hamaratsın atsın dedi. Aa ben yapamam hiç. Işte. Eskiden de çok yapıyordun değil mi? Tabii bunları hep ben yaptım her yani şeyi. Kafeteryada işte. Sos yaparken ben hep doğrama işlerini yapıyorum. Anne anne de pişirme işlerini yapıyor. Artık şimdi pişirir. Evet. Güzel olacak, elinize sağlık. Pişirilmesin de yapacak. Şimdi bu halinden yapıyorsun. Evet. Tamam. O da çekilmiş hali tencereye koydum. Hı -hı. Kaynatacağız bunu. Sen yap onu. Kaynatacağız. Yok, onu yap, çek, onu çek işte. En lezzetli domates budur bak, bunu yiyeceğiz ama. E sabah vallahi kahvaltıda hep Bunu hep yiyoruz. ayırayım bunu. Ayır onu sen. Aynen. Sarımsak, şeftali ve domatesin aynı olduğu tabağa koyalım dede. Be. Müthiş tabak. Sabah Çok sabah mideniz bulanmasın <gülüyor> baba. Bu. be dede. Herkes 80 yaşında bunları yapsa yani. dün yürüdük Bir kaç şey saat? Bir köşeye oturup şey yapıyorlar işte çalışma yok mu çalışmıyorlar değil mi çalışmıyorlar evet. ayakta kal ayakta kal bu domatesler tabii son dönem domatesleri esas iyi şey domatesler büyük iyi domatesler Birinci şey türk bir şey mahsul olarak onlar yaptık zaten onları yaptık Bunlar evet artık son mahsul Evet. Son da daha bir oluyor. Ama yine de güzel. Son soslarımız değil mi bu zaten? Evet, Artık son. Eylül geldi. Son masumlar. Şey son masumlar. Eline sağlık. De. Bu arada size her şeyi gösterirken ev yapımı. Şunlar da anneannemin yaptığı ev yapımı. Bunlar kabak reçeli değil mi? Şöyle kabak reçelleri de var. Ay bu arada şey değilmiş. Neyse, bu bahçemizdeki kabaklardan. Evet, bahçemizdeki kabaklardan. Aynen, bahçemizdeki kabaklardan yaptık. Çok merak ediyorum tadını ama eminim çok güzeldir. Vallahi anneannem benim çok hamarat bir kadındı. Çok güzel e, su börekleri yapardı. Ondan sonra her şeyi, her şeyi. Yani ne, ne elinde sürse bir tatlı bir lezzet olurdu. Biraz ondan benim gördüklerim. Biraz da işte okulunda kız süsüyle için yemek dersi şuna o halde ben bunlara yatkınım yani seviyorum bir de sevmek önemli çok önemli Se zevk alıyorum sağlığı düşünüyorum sen çok amaratsın ama zaten yani her şeyi işte elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum kaç senesi bu bu kaç senesi benim yani anneannenin hamerat olduğunu hatırladığın zaman o hatırladığım olacak. zaman Aman. şimdi 76 yaşındayım işte on o zamanları hatırlıyorum. Yani 44'lüsün 56, 57 seneler evet, falan. Evet, evet, evet. Vay be 1956-57 yıllarında annen yapardı ya. Yani. Yapardı. Ne evet. yapardı? En sevdiğin yemek ya da şey neydi? Vallahi her yemeği çok güzel yapardı. Su çok güzel yapardı. Erişte keserdi güzel onlarda pilavını, etini, ne ne diyeyim sana, dolmaları, her şeyi, her şeyi. Senin annen oydu çünkü, değil mi? Evet, Zaten evet. sen o büyüttü 6 evet, yaşından fazlıyım. Anneannemin annesi 6 yaşındayken anneannem vefat ediyor. Evet. Ona anneannesi büyütüyor ama özel annem, değil mi? Özel evet. annem anne kameraya baksana. Öyle değil, <gülüyor> Anneannem her an iş yaptığı alışık için değil. alışık değil. Bunları falan siliyor yani evet, hep. Evet, evet. Artık kameraya konuşacaksın anne. İşte böyle yani ben... Sen de hep reçel yapıyorsun. Reçel. Seni bildiğim bile de hep bir şeyler yapıyorsun. Yani yaparım. Çünkü kendi ürettiğim, kendi yaptığım şeyleri yemekten zevk alıyorum. Evet. Ve sağlıklı olduğuma inanıyorum, güveniyorum. Mesela domatesleri yıkıyorum gayet güzel. <gülüyor> şey yapacağım. kuruluyorum. Hı hı. Bunu kim yapar ticari amaçla yapılan şeyler? Fabrikasyon, el şey falan. Tabii. Elinin değdiği, el emeği olan her şey çok güzel oluyor. Çok ee, kesinlikle. Zevkle de yapıyorum, yiyorum. Mesela bu sene yüz, yüzü geçti kavanoz. Ay yüz tane domates tabii, sosu mu yaptık? 42 Vay tane be. annene, hmm. 20 tane sana. Ondan wow. sonra şey tabii yüzü geçti adına. Evet, maşallah. Şey, anneannem diyor ki beyaz önlüğümü giysem daha iyiydi. Niye öyle çektin? Tabii sen enstitüde okuduğun için giyimine kuşamına her an özen gösteriyorsun. <gülüyor> Tomatesleri de attın anneanne size göstermek istedim. <gülüyor> Şimdi anneanne, tarif isteyenler bir de tarif eminim soranlar olacaktır. Nasıl yapsınlar? Şimdi... Biberle domates ben karışık yapıyorum. Kaç kilo biber mesela, öncelikle ee, aşağı ee, yapar mısın? E, e, benim ölçümüme göre işte iki, iki kilo biberle, 8 e, kilo domates. Şimdi i̇şte onları şeyden öncelikle biberi geçirsinler, biberi daha altta kaynasın. Üstüne domatesler Rondo'dan oysuna. geçiriyorlar. Rondo'dan Hı. geçiriyorlar. Tamam. Aha. Ondan sonra kaynasına. Kaynarken işte tuz koyuyorum ben. Hangi tuzu? Kaya tuzu galiba. Kaya tuzu tabii. Ne, ne kadar, kadar Özel şey tuzları var. Şimdi ölçüye bağlı. Benim ölçüm artık bu benim bayağı büyük, büyük. Ona bir kepçe tuz tam geliyor. Çorba kepçe koyuyor şu kepçede zaten. <gülüyor> evet. Tuzunu Hı -hı. kendileri ayarlar tadına bakarlar. Tamam. Ondan Başka yapıyorlar. püf noktası Ondan var mı? Ondan sonra mi? püf noktası ben şimdi iki çeşit yapıyorum. Ee, sarımsak, e, acı biber koyuyorum. O kahvaltılık hmm. olarak yapıyorum. Öbürlerinde hmm. sade domates, biber, e, yemeklik yapıyorum. Kahvaltılık yaptığıma ekstradan bir kepçe sirke, bir kepçe zeytinyağı koyuyorum. İndirme aşamasında 5-6 taşım ondan kaynatıyorum. Sıcak sıcak kavanozlara koyup Sıkı kapağını kapatıp ters çevir. Ne sirkesi? Bildiğimiz sirkeden koy. Üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi üzüm koyuyorsun. Sirkesi. Tamam. İlk yapacağından o. Yani o. İkisine i̇şte de peşen. sarımsak koyuyor musun burada? de? Ne de sarımsak koyuyorum. Yok yemekliklere sarımsak koymuyorum. Kahvaltılıyorsa sarımsak koyuyorsun. Koyuyorum. Bir de acı biber koyuyorum. Acı biber koyuyorum. Tabii o daha bahçıbiberi koyu katı, katı oluyor. Benim burada imkanım var. Güneşten yararlanıyorum. Ha, evet, ben, güneşe bırakıyorsun. E, değil güneşe mi bırakıyorum. Ne zaman? O, o, yani. Koyu yaptıklarımı hepsini yap, bırakmıyorum da Bazılarının işte, hani katı, daha katı olsun isteyenlere hı hı. E, Onları güneşe bırakıyorum Kaynattıktan sonra emaye tepsiye koyuyorum hı hı. üstüne şemsiye geçiriyorum Onu da oh, çekerim şey, ben, görürler evet, zaten Tamam, öyle, başka bir şey yok, işte, yok Öyle başka bir şey yok Gerçi Bir de gayet, köpüğünü alıyorsun Bunun yok, köpüğünü yok. niye alıyorsun? Şimdi, <gülüyor> e, tabii domates, biber, köpük yapıyor bunlar Işte. Lezzeti bozuyor öyle evet. mi? Tabii. Bu arada arkadaşlar şey de söyleyeyim demin onu sormayı unuttum hani ne kadar kaynıyor dedim anneanneme ne kadar kaynatıyoruz dedim o da tabi kıvamına bağlı dedi hani koyuluğuna bağlı dedi ama yaklaşık bir saat kaynatıyorum dedi. yapacak olanlar aklında tutsun bir de gerçekten hani Biberle, domatesle karıştırıyorsanız, hani bizim gibi yapıyorsanız köpüğünü almayı mutlaka unutmayın. Bir de sonrasında kıvamını tam tutturmak için güneşte bırakıyor. Zaten ben çekeceğim size. Öyle. Yani süresi size bağlı. Evet, bebeciğim. Evet, şimdi dedeciğim. sona paketleme <gülüyor> başladı. Kavanozlara koyup... E, Kavanozlara koyduk. E, koyuluyor. Bak şimdi. Bu sene kaçıncı yapışınız bunu bu arada? Oho oh, oh. çok güzel. Dede sen 4 kere falan yaptın dede. Yapıldı evet 4 kere geçti. 4 kere geçti. Yani toplamda kaç kavanoz oldu? Toplamda geçti 100'ü oh. geçmiştir. Bu şekilde. 100'ü geçmiştir. 100'ü geçmiştir. Şimdi. Ama kışında çok rahat oluyor. Yani, evet tabii yani. domates olsun. Yani. Domates. Sık, bu, ya şimdi bunu <gülüyor> sıcak sık. sıcak kapatıyoruz. Kap kapatıyor. Bir de niye böyle e, baş aşağı koyuyorsun? Abi abi görmek için. Yani bakar şey yapar. Bakar kesin. Şimdi belki iyice olmadı. O zaman bakar. Akınca bu aman bu boşaltıyoruz onu. Tekrar yenir koyuyoruz. Böyle. Aa oh, şimdi bu ikincisi. Kaç kavanoz 6 kavanoz mu çıkacak böyle? Sanıyorum 6 olur. 6 olur. 6 olur. Ben de size gelirken 2 kavanoz getirdim. Boş Benim kavanoz. İyi getirmişsin. Hiç getirmeseydin kavanoz yoktu. <gülüyor> Vallahi. Haydi bakalım. Kendine, Ama bana Oncunca anneme de... dayıma Abi. size herkese Abi. Ben bazı evet. arkadaşlarım ama o. bizim sasun uygun değil <gülüyor> İncir reçeli yapılıyor onu göstermek istedim. Kaç kilo bananın? Allah. Evet. İncir reçelini anneanne istersen bir anlat. Hani nasıl yapıldığını yapmak isteyenler olursa. Şimdi ben bunu 2 kilo incirden yaptım. boy işte küçük incirlerden. Pazardan oldum. aldım. Olgun incirlerden, pazardan aldım. E, yıkadım, kabuklarını soydum. Tencereye koydum. Üzerine şekerini koydum. sarı yani kiloya 750 gram şeker koydum. Ondan sonra e, biraz kaynattım, güneşe bıraktım. Sır ya da püf noktası var ya. Aha. Ondan sonra güneşten bir gün güneşte kaldı. Şimdi aldım e, bir limonun kabuğunu rendeledim içine. Bir kadek de şimdi şeyimde bu kadar kaldı. Bir kadek. Ne o? Bak e, ne o i̇şte, Viski konuyor, konyak da konuyor ama ben de olan buydu Bir kadek onu mu koyuyor? Onu, onu koyacağım şimdi. O kadar. Limonları rendeledir mi limon, limon kapalı bunları? Tabii içinde O son aşamada. Niye koyuyorsun Hı. o ikisini? Yani bir aroma tadı oluyor, güzel değişik oluyor. Herkes öyle Ben öyle seviyorum. Benim damak tadıma güvensinler. Allah Allah Allah. çok. çok güzel. güzel vallahi eline sağlık. Evet evet. Bak işte tanelere bir şey olmuyor. Kaç saat kaynattın böyle? Saati yok öyleymiş. Kıvamına bakıyorum kafene. Maydanoz topluyoruz böyle. Biraz daha toplayalım yeter. Zorsa bırak. Tamam. bekliyorum arkadaşlar. Beğendiniz mi? Nasıl buldunuz bu videoyu? Bilmiyorum. Herhangi söylemek istediğiniz belki bir şey varsa onu yorumlarda bekliyorum. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz ve beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz desteklemeyi unutmayın ve aynı zamanda o bildirim zilini de açarsanız zaten her hafta cuma günü 6'da video yayınlıyorum. Gelen videolardan haberiniz olur. Böyle buraları da biraz hızlı hızlı geçmek istiyorum. Çünkü bazen ben de böyle üf tamam hadi yeter oluyorum. Ama bunu da söylemem gerekiyor. Çünkü bazen izliyoruz ama abone olup olmadığımızı bilmiyor olabiliyoruz. Ya da destek için gerçekten bu önemli. Bir like, bir abone olmak gibi gibi şeyler. O yüzden hatırlatma gereği duydum. Sevgiyle, şeyle coşkuyla kalın ve böyle doğayla kalın diyorum. Bakın. <gülüyor> Çok tatlılar. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.